Akdeniz Üniversiteleri Birliği'nin çok saygıdeğer başkanı, değerli yönetim kurulu üyeleri ve çok sevgili üyelerimiz, hepinizi Akdeniz Üniversiteleri Birliği'nin bir yönetim kurulu üyesi olarak, bendenizin kurucusu olduğu Avrasya Üniversiteleri Birliği Başkanı ve Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitesi olan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelliyet Başkanı olarak saygıyla selamlıyorum ve muhabbetler diliyorum. Bu yıl Bildiğiniz gibi, Akdeniz Üniversiteler Birliği'nin 30. yılını kutluyoruz. Ünimet kurulduğu 1991 yılından bu yana olağanüstü bir başarı göstererek, üye sayısını, faaliyet alanlarını ve projelerini büyüterek dünyanın en önemli platformları arasına girmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi, ünümedin bir parçası olmaktan ve Ünümet tarafından ortaya konan projelere katkıda bulunmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Ünümet, Akdeniz genelinde akademik işbirliğini artırarak yalnızca eğitim ve bilimsel araştırmada değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmada ilerlemek için çok farklı fırsatlar sunmaktadır. Çünkü ünümet, çağımızın en önemli problemlerinden olan gıda, su, göç, iklim değişikliği, sürdürülebilir turizm, gençler için istihdam gibi tematik ağlar altında Akdeniz'deki birçok gerçek yaşam sorunları ve bunların zorluğuyla mücadele etmek için ciddi şekilde çalışmalarına devam etmekte ve çok önemli bir üniversite işbirliği modeli oluşturmaktadır. Bu önemli günde çok değerli dostum, rahmetli Franco Rizzi'yi almaktan hatırlamaktan geçirmeyeceğim. Çünkü Rizzi, hepimizi bir hayalin peşinde sürükleyerek... ...gerçekten Akdeniz Bölgesi'nde eğitim birliği yaratmasından dolayı... ...bir kez daha kendisini hem rahmetle hem sevgiyle yad ediyorum. Yine burada ben bir konunun altını çizmek istiyorum, değerli dostlarımla paylaşmak istiyorum. Bendeniz'in başkanlığında, arkadaşlarımızla birlikte Avrasya Üniversiteler Birliği'ni kurarken... Bizler de aynı hayaller peşinde koşmuş ve kendisinden ünimetin bilgi birikimi ve tecrübesi deneyimini talep ettiğimde hiçbir tereddüt etmeden bizlere sahip olduğu bilgi birikim ve tecrübesini aktararak Avrasya Üniversiteler Birliği'nin kurulmasında çok ciddi katkılar sağlamıştır. Bunun için de kendisine ayrıca şükran ve rahmet diliyorum. Bu vesileyle Akdeniz Üniversiteler Birliği ailesini ve yöneticilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Aynı başarı ve azimle birlikte çalışarak daha nice 30'lu yıllara ulaşmayı sağlık ve saat içerisinde aramızda sevginin ekileceği, bu sevginin, bu barışın Akdeniz coğrafyasında yayılmasını diliyor, ediyor tekrar 30 yılı bütün yürekten kutlayarak hepinize sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum efendim.